Çünkü sen, hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, ''Eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız.'' Derken o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Şu aybi yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç şenlik tutmamış gibi oldular.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 Firavun: Eğer bir mucize getirdiysen ve eğer doğru söyleyenlerden sen onu göster dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere bırakıverdi. O da birdenbire kocaman bir ejderha kesiliverdi. verdi. Ve Musa elini koyunundan çıkarı verdi. Eli bembeyaz olmuş, bakanların gözünü kamaştırıyordu. Firavun'un kaminden ileri gelenler: Muhakkak bu çok bilgili bir sihirbazdır dediler.